429'a 1, 2. 434'e 1, 2. 437, 1, 2. 2 şart e, şans girdik buna. E, sonuç girdik. Hemen yukarı bakın birinci satıra. 429, 1, 1, 1, 1. Dört tane bir yazdık. Altı birinci satır devamını 429, 2, 2, 2, 2, 2 yazdık. Dört tane yan yana. Yukarıdan aşağı bir kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon, sekiz kupon var burada. Devamında da ikinci sekiz kupon gelecek.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 Ee, devamında bir formülümüz daha var. Sonuna kadar izleyin. iki tane maç ekli ekliyorsunuz bu 16 kupona. iki tane maç eklediğinizde arkadaşlar. Ne olacak? Ee, Gayen az bile olsa 3 bise bile yapsanız 3 ke 3 bise 16 kupon 48 lira yapar. 3 bise bile yapsanız arkadaşlar en az verdiğiniz parayı hatta fazlasını da alabilirsiniz. Ama iki kupon tutarsa tabi şansınız biraz daha giderse 2 kupon biraz şans.